Bayramın son gününde de biz de bir kurban kestik Bunları da bir halka dağıtalım İlk önce şuradan başlayalım Aa, evde yok o zaman dur Şuraya eti bırakayım Ben onu görünce söylerim Tamam Şuraya eti bırakayım Tamam Başka Sezai ee, Bayramı kutlu olsun Eyvallah lan ver eti lan. bundan sonra yürü git tamam ya niye gider yapıyorsun yaparım bundan. atarda yaparım atarda yaparım cigarda yaparım morvatta yaparım ulan ver etini lük şuradan alamallah tamam, etini al al al al al tövbe tövbe ya bayram olmasın şimdi nasılsın yuyum elvallah et verdim. Tamam et vereceğim. Evet, eti ver. Ver. Evet. Bir diyen yani insanlara bak, bir de bunlara bak. <gülüyor> <gülüyor> Gölümlüdüm gölüm. Ala amca. Bayramı kutlu olsun. Ver <gülüyor> Eyvallah eyvallah. Usuz sileyim seni iyiyim işte sen nasılsın? iyi işte yuvarlanıp gidiyoruz neyse ben eti bırakayım şuraya bırakıyorum eteni sana büyük pay ayırdı çünkü en büyüğümüş sensin eyvallah eyvallah büyük küçük benim için önemli değil sizin gelmeniz sizi görmem önemli haa görmezseniz sinirlenirim haa ha. tamam mı? hıh tamam bir kendine eyvallah söndürk şimdi geriye Üstem amca kalıyor. Aa! Üstem amca nerede ya? Allah Allah. Dur neş şurada bir bekliyim. Üstem gelir ya birazdan. Üstem amca neredesin sen ya? Vallahi hiç ibzorma ya ayağım arıyordu işte. Hastaneye gittim. Hayırdır ne geliyor? Acı bir şey mi var? Ee, ben sana etin payını getirdim yani. Ee, bayramlık almıştım sana pardon koyun şey koyun yok. sen de, ne kalmıştım ya onun payını getirdim. Yok niye mi? Zaten benim bir sürü ineğim e, var. Olsun olsun yani e, kurban bayramı icabı. Ben sana eti bırakayım. Son bir kişi kalıyordu. Ahmet Gül, Ahmet Gül'e de ben götürürüm canım. Tamam, tamam. iyi bayramlar bu arada. Velanın öpücüğümüz tamam canım. Röpen çok olsun. Geldi görüşürüz İstanbul'da kendine iyi bak. Sen de abla sende. Şimdi gelelim. Sıra Ahmet Göl'de. Ahmet Göl'e de gelelim. Ondan sonra... Kimseyle... Vereceğimiz bir şey kalmıyor. Kimseye vereceğimiz bir şey kalmıyor. Gerçi onlara... Çoğu kişiye verdiğimizi şükür etsinler ama... Yani... atama Et vereceğiz. Adam... Gelmiş bize burada şap, hanzalı taslıyor. Neyse, neyse. Bayram bayram şimdi simgileneceğim, söyleyeceğim ama şu an bayram ba bayramlık alma açtırmak istemiyorum. Bayram bayram. Ahmet, içeride misin? Ben kapıyı açtım. Ahmet içeride misin? Evet evet gel gel. Şipik amca hoş geldin. Hoş ee, Ben etimizi getirdim. Şuraya eti bırakayım. Emziyi asılsınlar. İyiyim iyiyim. Şipik amca. Sen. İyi işte. Duvarlarına gidiyoruz. Sen nasılsın ahmet evet, iyiyim. Sen. Tamam. Bayram kutlu olsun bu arada. Senin de usta amca. Tamam. Eti, eti bıraktım, akşam oldu yani ben sizi rahatsız etmeyeyim Eve gideyim. estağfurullah Gel bir otur, çayımızı iç Ee... Yemeğimizi ye Eyvallah, eyvallah, sağ sağol Ben şimdi şeye gideceğim ee, Eve gideceğim, evde bir çay demlerim Bir de bir peynir, ekmek yerim Tamam da tamam. sıkıntı yok Üstüyorsan gel amca bizde ya, sıkıntı olmaz Olur, olur mu, yiyelim ya, size yük olmayayım şimdi Ne yükü ya? Yok ben size yük hadi görüşürüz iyi tamam kendine iyi bak sen iyi bak arkadaş of Allah akşamı gene bulduk bayramın son gününde de gene vakit hızlı geçiriyor Allah hep bayram zaten böyle oluyor ya her bayramda bir gün hızlı geçiyor arkadaş ya yani sanki gün bir dakikaymış gibi 2 dakikaymış gibi Hemen hızlı böyle geçip gidiyor. Yani iki haftanın nasıl geçtiğini anlayamadım ya. Şimdi iki, iki haftanın bir sonu geldik mi ya? Allah üç gün gibi geçti. Neyse. bayramın sonu günü yani yapacak bir şey yok. Vah <gülüyor> dinleyeyim şurada ya. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Ben yukarı çıkıyorum. yatıyorum hadi. <gülüyor>